Düşüncelerin yokluğunda, mutluluğun tadı hep başucunda, onunla da rastasvada. <gülüyor> Yastığımda yoksun ama isterdim olsun, aklına geldiğimde gözlerin dolsun, mesafemiz uzun. Bahane çoktu, söyleyecek sözüm yoktu Sana her baktığımda neden iyi gelmiyorsun Geri gelme lütfen, ihtiyacım yok sana Her yüzümü güllene artık sen sanama Bahane çoktu, söyleyecek sözüm yoktu Sana her baktığımda neden iyi gelmiyorsun Geri gelme lütfen, ihtiyacım yok sana Saçlarım sırılsıklam kara gecelerde Ben kalbinin en derinlerinde Elimde bir orkide bekliyorum yine Kavuşmak zordur işte kaybedince bir kere Yanımda yoksun sen, olmanı istedim hep Kapat bu defteri sondur hikayenin Sildim isimlere kırdın hevesimi Hevesim yok sevmeye, gücüm yok gelmeye Bahane çoktu, söyleyecek sözüm yoktu Sana her baktığımda neden niye gelmiyorsun Geri gelme lütfen, ihtiyacım yok sana Her yüzüme gülenir artık sen sanama Bahane çoktu, söyleyecek sözüm yoktu sana Her baktım baktığımda neden iyi gelmiyorsun Bir gelme lütfen, ihtiyacım yok sana Her yüzüme